Merhaba merhabalar arkadaşlar. Ben Gelecek Bilimler'in Selan Yüksel. Yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle kısaca bir Gelecek Bilim deyip sonra kendimi tanıtarak başlıyorum. Gelecek Bilim bir bilim iletişim platformudur. Eğer gönüllü olmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Ee, eğer, daha fazla, eğer daha fazla bilgi almak isterseniz de buraya gelebilirsiniz. Gelecek programı başlıyor. Ben de hemen kısaca bir kendimi tanıtayım. Ben Selan Yüksel. Doğal Sesinde 10. sınıf öğrencisiyim. Ee, bu şekilde formatımızdan ben hemen bir kısaca bahsedeyim. 7 tane soru köşemiz olacak. Ailemde de sizden gelen soruları cevaplayacağız. Her bölümün başında komik giflerimiz olacak. Bu bölümümüzün konusu gençler için geçimcilik ve konuğumuz Milika Nevi Sancak karşınızda. Evet, evet. selamlar selam. <gülüyor> selamlar selamlar. Bir, bir dakikada çok güzel bir giriş yaptım bu arada tebrik ederim. Ee, ederim. Tekrar ne haber nasıl gidiyor? İyiyim. siz nasıl gidiyor? İyi bende. Çok sağ ol, Çok teşekkür ederim. Ee, biz şimdi böyle bir dakikalık sunumlara şey diyoruz. E, hani elevator pitch diyoruz. Asansör sunumu. <gülüyor> asansör ee, şey. Yani Yani baya, bayağı iyiydi gerçekten. Hani bir dakikada bütün gelecek bilim anladım. Ne yapmam gerektiğini de anladım. Mesela bir dinleyici olsam. Ee, gayet güzeldi. Tebrik ederim seni. Hem böyle herkesin önünde de. Ee, bravo. <gülüyor> teşekkür ederim. İlk sorumuzda sizleri kısaca da daha kolay bir şekilde tanıyacağız. O zaman ben ilk sorumla başlıyorum. Tamam, tabii ki de. Mirkan'ımız sence girişimci olun hikayesine de Bizlere kısaca başlatabilebilir misiniz? Tabii ki de şöyle, Mirkan Emre kimdir? Hemen ondan kısaca bahsedeyim, sonra hikayeden bahsederim. Ben Mirkan Emre Sancak, asıllı, Sırp kökenli bir Türk girişimciyim. Yani Türkiye, şu an Türkiye topraklarına bir girişimciyiz. Nutsentek şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev oluyorum. Bu bağlamda da şu anda ekosistemimize değer vermek, değer katmak adına e, teknoloji girişimciliğimin yanı sıra podcast e, serileri çıkartıyorum. Bunun dışında mentorluk yapıyorum. Bunun dışında e, bir çevre gönüllüsüyüm. E, ve bunun dışında da ayrıca melek yatırımları e, bir melek yatırımcılarla girişimcileri birleştiren bir e, aslında e, enthousiasım. Yani bir gönüllüyüm burada. E, bunun dışında e, dediğim gibi bir çevre gönüllüsüyüm aslında. Benim Envai Meta Society adında kuruculuğunu yaptığım bir e, bir topluluk da var. Bir da var. Bu association bünyesinde de çevre ile alakalı, e, makaleler, mahalleler, çevreye alakalı etkinlikler e, yapıp dünyamızı, e, geleceğimizi bilimle e, aslında hem siz mottoyu da kullanayım, ismi de kullanayım. Geleceğimiz bilimle ve açıkçası e, sosyalliğimizi de yine bilimle ve e, dua ile beraber e, mixleyerek, karıştırarak e, daha bilinçli nesillerin yaratılması, daha bilinçli nesillerin oluşması konusunda e, adımlar atıyoruz. E, Nats'ın tek bünyesinde de hemen kısaca tanıtacak olursam, Nats'ın tek bünyesinde de biz de, e, drone sensör kamera sistemleriyle çevre analizlemeleri gerçekleştiriyoruz. Daha sürdürülebilir bir çevre yaratabilmek adına. Şimdi burada e, hemen hikayeye geçeceğim. E, çok fazla böyle zamanda şey yapmayayım, sorudan almayayım. Evet. <Gülüyor> Benim aslında girişimcilik hikayem şekilde başlıyor. Ben problemleri çok iyi tespit edebilen, problemlerin üzerinde titreyebilen ve problemleri keşfedebilen bir adamım. Ee, girişimcilik aslında en önemli kısmı da bu olduğu için. Yani evet. bir problemin keşfi, bir problemin keşfinden sonra müşteriyle bir araya gelmek ve müşteriyle beraber e, çözümler oluşturup, iş planları oluşturmak. Girişimcilik aslında diyoruz biz bu serüveni. E, ve ben de bir problemi aslında çözmekle çok fazla vakit geçiriyorum. Bir problemi çözmekle vakit geçiriyorum, bir problemi gözüme takılıyor bir yanda ve ona bir anda aşık oluyorum, o probleme aşık oluyorum. Bu problemin üstüne gidiyor. İşte benim girişimci hikayem böyle başladı. İlk girişimim olan Environmental Society yani en başta söylediğim Association ve Gönüllü Association bünyesinde ben hani şunu keşfetmiştim. Ben Gebze Teknik Üniversitesi okuyordum. E, şu anda da bu arada Pensilvan Üniversitesi girişimcilik bölümünde okuyorum. E, Gevze Teknik Üniversitesi'ni okurken e, şunu keşfettim. Yani okul bünyesinde, daha sonrasında Kocaeli bünyesinde, daha sonrasında da Türkiye bünyesinde, e, daha da yukarı doğru tek MENA bölgesinde artık yani tüm bu e, bulunduğumuz e, topraklarda ne yazık ki e, çevre bilinciyle alakalı doğru düzgün çalışan Birbiriyle rekabet etmeye, sadece gönüllü bir şekilde çevre için çalışan bazı kurumlar yok. Ee, evet bu çok büyük markalar var bu arada söyleyeyim onu. Ama bunlar e, artık amacı o kadar e, para olmuş ki gözleri boyanmış parayla. Dedim ki biz sadece öğrencilerden oluşabilecek ve gerçekten çevreyi seven, sayan ve bunun uğrunda savaşan kişilerle bir ekip toplayalım, bir ekip kuralım ve bununla alakalı etkinlikler koyalım dedim. İşte problem... İşte çözümü ve şu anda da e, yaklaşık 100 bin hayvanı doyurduğumuz, 100 bin hayvanımıza sah sahip çıktığımız, e, dünya çapında yaklaşık 1 milyona yakın ağaç diktiğimiz, dünyamıza böyle değerler kattığımız ve e, içeriden 500'e yakın makalemizin de çıktığı bir association oluşturduk. İşte e, aslında ilk girişimdeki hikayem böyle başlıyor. Daha sonrasında içine biraz daha ticareti katıyorum. Yani biraz daha parayı, biraz daha dünyada e, daha çok ses getirebilecek, dünya teknolojilerini daha da yönlendirebilecek bir sistem kurmaya çalışıyorum ve burada işte sırasıyla Karako, bir ünlü, işte bunun akabinde e, çeşitli bazı fikirler, tarım fikirleri, işte real estate fikirleri ve en sonunda şu anda da Natsontek and e, adıyla bir e, girişimimiz, aslında girişim serüvenimin en sonundaki şey de bu. E, aslında en sondaki Voten oluyor çok pardon. Women Tech Entrepreneurs adında bir e, kuruluş o da yine gönüllü bir kuruluş. E, bu şekilde aslında bir serüven. Yani daha çok e, burada e, sorun bulup bu sorunu çözmekle uğraşan bir tipim. E, bir tiplemeyim yani dünya üzerinde. Tabi bu da e, benim girişimci kişiliğimi. Ve ortaya çıkarttığım başarılı işleri e, ekiplerimizle beraber tabii ki de ortaya çıkarttığımız başarılı işleri e, bir kanıtı olarak e, önümüze çıkıyor. Evet gerçekten çevre ile ilgili yaptıklarınızda çok değerli dediklerinize de çok haklısınız. Teşekkür ederim. Faydalı oluyoruz yani çevreye, çevre bilimine e, ve dünyanın bu <gülüyor> yok oluşuna e, umarım faydalı oluyoruzdur. E, küçük umarım. bir ekleme yapayım. yani biliyorsun e, son dönemde çok fazla ee, ses getirdi bu olay iklim değişikliği. Ben bu arada Harvard'da iklim değişikliğinden uzmanlık aldım ve ee, bu yüksek yaptım orada yani. Ee, bu yüksekim sırasında şöyle bir şey görüyoruz. Şimdi küçük bir eklemeyi hem de bir çağrıda yapayım. Ee, hı hı. Çünkü büyük ihtimalle genç nesil bizi izliyor. Ee, biliyorsun yani en, en e, geleceği oluşturabildiğimiz kişiler genç nesil. O yüzden bir çağrıda da bence hak ediyoruz. Ee, şöyle, ya ben e, bu yaptığım yüksek e, sırasında ve uzmanlık sırasında şunu gördüm. Geçmiş yıllarda her 100 yılda bir ya da 50, el, e, 50 bin yılda bir e, pardon her 100 yılda ya da 200 yılda bir, çok özür diliyorum e, dalgalanma oluyor. Bu dalgalanmaların her bir içinde bir tane iklim değişikliği meydana geliyor. Yani ya çok sıcaklıyor ya da çok soğukluyor. Ama son özellikle 20 yılda, bakın 100 yılda e, 200 yılda demiyorum, son 20 yılda Böyle bir artış var ki artışlama alıyor. Böyle bir sıcaklama var ki geçmiş yılların geçmiş piklerin üç katı. Yani ve bu şu anda artışla devam ediyor. Böyle korkunç aslında bir artışın böyle korkunç bir ısınmanın içindeyiz. Ee, ve herkese çağrım şu: e, bununla alakalı teknoloji öğretmek. Burada belki bizi izleyenlerden e, fabrikatör olacaklar var. Belki biz izleyenlerden daha büyük şeyler yapacak olanlar var. Ee, çevreye saygı duyup, çevreyle ilgili, e, çevreye, çevreye göre çalışmaları e, ve dünyanın geleceğini güdürülebilir olmasına göre çalışmaları e, gerekiyor ve zorundalar. Zorundayız çünkü e, eğer bunu yapmazsak e, tek evimiz olan dünyadan e, göçüp gitmek zorunda kalırız. E, burada e, Elon Musk özellikle herkesi Mars'a götürmeye çalışıyor ama ne yazık ki ve ne yazık ki. Ee, burası bizim tek evimiz, Mars'a alışmamız. imkansız, e, imkansıza yakın, o yüzden tek evimizi korumamız, yani dünyamızı korumamız gerekiyor. Ee, çok özür dilerim. Diğer, geçen, soruna, geçen soruna geçiyordum da, e, ben şimdi sana vereyim. sorun değil, araya güzel bir kamu spotu oldu gerçekten. <gülüyor> Biraz öyle oldu. <gülüyor> şimdi diğer soruma geçiyorum. Girişimcilik 101 dersek bizlere kısaca nelerden bahsedebilirsiniz? Evet şimdi girişimcilik eğer böyle konuya e, daldıysak hemen ben de teorisinden dalayım. E, şimdi girişimcilik 101 dersek aslında şununla karşılaşıyoruz. Girişimcilik 101. E, bunu, bunu şöyle cevaplamam daha mı doğru olur acaba? Yani girişimcilik 101 dersi versem hangi konu başlıkları olur? Ne diyorsun? Böyle mi cevaplayayım sence? Ee, ben tam bilemedim. Siz istediniz yapın isterseniz. ben tamam. çok şey yapıyorum. Tamam, sorun değil. Ee, şimdi girişimcilik 101 dediğimde benim aklıma e, burada benim eğer ben bu dersi verseydim e, hangi konuları e, verirdim, hangi konu başlıklarıyla ilerlerdim bu geliyor. E, ben şimdi açıkçası e, en başta en başta her şeyden öte bir kere e, etik dersinin yani etiğin insanlara öğretilmesi gerektiği konusunda bir e, bir düşüncem var. Etik birincisi bu. Bu etiğin içinde her şey var. Satış etiği, satın alma etiği, pazarlama etiği, insan iletişimi etiği, her şey, her şeyi düşünebilirsiniz. Hukuk etiği, her şey. E, çünkü etik olmadan, yani e, siz ilerleme kaydedemezsiniz. Herkesin birbirine e, etik olmayan davrandığı bir yerde, birbirine haksızlık yaptığı, birbirine hoşgörüsüzlük yaptığı yerde barınamazsınız. O yüzden bu dersin ben gerektiğine ya da bu konunun gerektiğine inanıyorum. Bunun dışında bir kere bizim birkaç tane de böyle klişe konularımız var. Finans ekonomi. Şimdi işte bir işi büyütebilmek, bir işi ortaya koyabilmek, bir işi geleceğe taşıyabilmek için ne yazık ki parayı da kontrol edebilmemiz gerekiyor. Çünkü kapitalist bir düzenin içinde yaşıyoruz. Her ne kadar bazılarımız farklı görüşlere sahip olsa da buna bunu kabul etmek zorundayız. Farklı siyasi görüşlerden, farklı e, ekonomik görüşlerden vesaire olabilirsiniz. Ama şu an kapitalist bir düzenin içindeyiz ve buna göre hareket etmemiz lazım. O yüzden finans ekonomiyi en güzelinden bir tarayıp, yalayıp yutmak lazım. Yani ben öyle diyorum size. Bunun dışında, bunun, dışında, e, bunun akabinde finans ekonominin dışında ben e, şunu öneriyorum. Ben burada genel işletme yani işletmeden kastım şu işte insan kaynakları eğitimi, işte muhasebe eğitimi, işte bunlar arka planında ee, bir iş kurma bir teşvik bulma, bir yatırım e, bulma dersleri. Genel olarak hani bunları belki girişimcilik yüzü e, denince aklıma bunlar geliyor. E, bir de hani bunun dışında bir son olarak yani dördüncü başlığımsa e, şu etik dedik, finans ekonomi dedik, işletme dedik ve bir de ve bir de ee, yani bir kişiye e, gerekli olan iletişim dersi veya iletişim dersi hı. demek belki ama iletişim becerisi burada katılması lazım diye ee, düşünüyorum. Tabii e, bende girişimcilik 101 nasıl 102 oldu? E, ben sana öyle söyleyeyim. Girişimcilik hı hı. 101'de ben sürekli başarısız oldum. Yani girişimcilik 101, şimdi bu demin ders, hani ders versem nasıl yapardım diye konuştum. Hı hı. Şimdi biraz da kendimde 101'den 102'ye nasıl geçtim onu söyleyeyim. Ben 101 dersinde kalmadım ama o dersi geçmenin ana kuralı şu, e, girişimcilik 101'de muhakkak şirket butırmak lazım ya da güzel bir kazıklanman lazım. E, yani güzel bir ders almalısın lazım, hani şakası bir yana. Gerçekten hı hı. güzel bir ders alıp o dersi 101'i verip 102'ye geçmen lazım. 102 Hata yapmak gerekiyor. Aynen öyle. <gülüyor> Hata yapmak ve bununla, e, bir, e, bununla bir ilerlemek lazım. Böyle düşünüyorum yani genel olarak. E, böyle aktarabilirim sana. Evet. Tamamdır. Gerçekten çok güzel açıklamınız. O zaman Peki. diğer sonuna geçiyorum. Bu Tabii. sizden gelenlerden. Her insanda girişimci ruhu var mıdır? Yani herkes girişimci olabilir mi? <gülüyor> şimdi, şimdi şöyle, e, ben e, Pensiover Üniversitesi'nde girişimcilik okuyorum demiştim. Orada bizim bir tane hocamız var, çok saygıdeğer bir hocamız. Girişimcilik ekosistemimizin de çok e, ünlü isimlerinden biri Steve Blank hocamız. E, hatta ve hatta, hatta ve hatta kitabı burada mı? Şimdi devam ediyorum. Hatta ve hatta kitabı da burada. E, i̇ş modeli üretimi buraya katkı yapanlarda e, kendisi de var. Bunun dışında, bunun dışında yine kendisinin diğer bir kitabı, bu sadece kendisinin yazdığı girişimcinin el kitabı, Steve Blank ve Bob Dorfun iki hocamızın yazdığı bir kitap. Bunları tüm ekosistemimize okumaları için öneriyorum, kendisini takip etmeni işi öneriyorum. Şimdi soruna geri dönüyorum. Hı hı. Steve hı hı. Hocamız... Ben zaten e, kitap önerisine evet. alacağım 2-3 tane, orada da tamam. söylersiniz. Aynen onları söyleyeceğim. başka şeyler de eklerim. Hı. Bol bol kitap var ben de öyle yani. Ee, şöyle Steve Blank hocamız bir gün bize bir soru sordu. Tamam mı? Dedi ki derste. Ya dedi arkadaşlar dedi. E, şimdi girişimci olunur mu? Doğulur mu dedi. Bununla alakalı McKinsey, McKinsey büyük bir danışmanlık şirketi. Şöyle bir araştırma yapmış. Demiş ki e, girişimci olunur mu? Doğulur mu? Bunu CEO'lara, özellikle CEO'lara, özellikle girişimcilere, özellikle e, başarılı olmuş girişimcilere sormuşlar ve yüzde %80'e yüzde seksene yakın bir cevapla e, girişimci olunur alınmış bu ankette. Şimdi. Efendim? Ben buradan doğulur cevabını bekliyorum. Doğulur cevabını bekliyorum. <gülüyor> Öyle mi? Şimdi de. Evet. E, Şimdi girişimci aslında şöyle girişimcide olması gereken bazı özellikler var mesela. Yani bir satış yeteneği. Tamam mı? Satış. Yani ben seninle burada bir iletişim kuruyorsam. Mesela ben şu anda aslında sana kendi becerilerimi pazarlamaya çalışıyorum. Kendi yeteneklerimi satmaya çalışıyorum. Ya da kendi bilgilerimi bizi izleyen insanlara satmaya çalışıyorum. Hani bu yüzden bu satış yeteneği olması gerekiyor. Bunun dışında e, girişimcilik yani girişimci e, hep girişken girişken diyoruz ya, cesur olmalı, tamam mı? Şimdi, e, bunun dışında iletişim yüksek olmalı. Bunun dışında e, işte teknolojiyi iyi kullanabilmeli. Bunun dışında pazarlığı iyi olmalı. Şimdi, genel olarak bu başlıklara baktığında, bu arada Steve Blank hocamız, bununla alakalı da böyle koskoca bir makalesi var. Adam gitmiş, <gülüyor> dünya gelişimciyle anket yapmış yine. Hepsinden, hepsinin özelliklerini analiz etmiş. Ve, <gülüyor> Normalde mesela bizim hocalarımız yani işte bu hani bilimsel tarafta hocalarımız şey yapar ya e, biznes de böyle diyor onu demeye çalışıyorum şimdi. E, i̇şte laboratuvara girerler bir şeyleri karıştırırlar derler. Şimdi biznes de Steve Blake hoca gitmiş herkesi akşam yemeği yemiş. Tamam mı? E, hepsiyle bir aslında makale oluşturmuş. Hepsi'nin kişisel özelliklerini yazmış. Bunlarla ilgili de kendisi çok güzel makalesi var. Pennsylvania Üniversitesi'nin database'ine ulaşabilirsiniz. E, şöyle diyor ki bu özellikler satış yeteneği olsun. Bu özellikler işte pazarlık işte bunun dışı pazarlama sosyal medya işte bla, bla bla her şey. Bunlar geliştirilebilir özellikler. Bakın bir dünya kitap var arkadaşlar. Kendi kendine MBA. Bunun dışında yani burada var da var. Ben şimdi hangisini söyleyeyim söyleyeyim. İşte Zengin Baba, Akıllı Yatırımcı Hepsi böyle bir dünya kitabım var Ben sana şimdi son kısımda hepsini dökerim buraya Şimdi bu kitapları alıp Şimdi bunlar bizim e, Yani bu kitaplar tamam mı Bu kitapların hepsi bizim Aslında e, Bible diyorlar ya kutsal kitabımız İşte bu bizi girişimci yapan Kitaplar bunlar çünkü neden Bu insanlar yani mesela Akıllı Yatırımcı Warren Buffett vermiş tamam mı Eee e, Pardon, şey, Benjamin Graham yazmış. Benjamin, Benjamin abimiz, tamam mı, adamın çok büyük bir geçmişi var. Veya Steve Ocanın, adam kaç şirket bakırmış, kaç şirkete yatırım yapmış. Bu deneyimleri alıp kendimize koymamız lazım. Kendi içimize, kendi beynimize sokmamız lazım. Onları büyüte büyüte, kendi içimizde girişimci olmamız lazım. Şimdi girişimci doğulur diyen kısım da şunu diyor. Abi diyor bir adam öyle bir ortamda doğmuştur ki hayat şartları onu satışa itmiştir. Mesela e, hani şöyle düşünelim bir örnek verelim. Durumun e, çok fazla iyi değil. Yani hani o ortalama bir ailede yaşıyorsun ve e, işte gidip bir şeyler satman lazım dışarıda. Erken yaşta çalışman lazım. Tamam mı? E, i̇şte ailene destek çıkman lazım. Bunlar seni hayata iten şeyler. Ama bak Girişimci doğulur dediğinde, girişimci doğumak dediğinde senin oradaki e, yaşadığın kısımdan bahsetmiyoruz biz. Hayat seni itti, sen dışarıda satışçı oldun. Gittim deneyimledin. Yani aslında 101 dersini verdin. Anladın mı? Evet. 101. Ee, o yüzden hani böyle bir doğulur, olunur kavgası var. Senelerdir var bu. Ee, <gülüyor> ama e, dünyanın şu anda büyük bir kısmı olunur e, ile ilerliyor ve Bununla alakalı, da özellikle işte girişimcilik e, dersleri, işte MBA dersleri bununla alakalı e, özellikle açılan derslerimizde var. E, herkes internetten kolayca bu bilgiler ulaşabilirler. E, ben olunur diyorum şahsen. E, Herkeste girişimci ruhu da vardır. Önemli olan e, bu Bible'larla beraber kutsal kitaplarla beraber ve sahada gidip kendini deneyerek tartarak e, bir e, ortam yaratıp kendini girişimci yapması lazım kendi insanın. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Bu soruna da böyle cevap vermiş olayım. Tamamdır. Çok güzel çıkardınız gerçekten. Kitaplarla <gülüyor> falan. Diğer, <gülüyor> soruma şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diğer soruma geçiyorum. Ee, girişimcilikte duymaktan sıkıldığınız bir soru var mı? Varsa nedir? Herkesin sordu artık yeter sormayın şunu falan dediğiniz. şey diyormuşum. E, Girişimcilik hikayeler altımızın. En baştaki soruya gelişecek. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Şimdi girişimcilikte duymaktan sıkıldığım soru şu. Ee, ya aslında soru değil bu. Ee, soru değil ama şöyle bir şey var. Yani şimdi e, özellikle bizim ekosistemimiz. Bakın yani veya özellikle Türkiye'den Türkiye'den çıkayım. Global konuşayım. Global <gülüyor> antropos ekosistemde şöyle bir şey var. Yatırımcı eğer nasıl yatırılacağını bilmiyorsan, nasıl parayı yatıracağını, nasıl deal yapıldığını bilmiyorsan, girişimci de, girişimci de o deal'ı nasıl yöneteceğini bilmiyorsa ya da işi deal yapacak seviyeye getirmeyi bilmiyorsa. Ne demek bunlar? Hemen açıyorum. Yatırımcı tarafından <gülüyor> deal yapmak yatırımcı tarafından şu anlama geliyor. Finans şirketiyle ama profesyonel bakıyorum olaya. Finans şirketiyle <gülüyor> anlaşmak, şirketi değerlemek, ee, şirkete yardım etmek, şirketi işte kurucu ortaklarıyla birebir iletişimler kurmak, ne yapıyorlar, ne ediyorlar tüm işlere bakmak, teknolojiyi tartmak bunlar deal yapmak. Girişimci işi deal yapacak seviyeye getirmek terimini açıyorum. İş planlarını yazmak, finansal projeksiyonları oluşturmak, teknolojiyi e, oluşturabilecek kurucu ortaklar almak ya da bunları direkt teknolojiyi oluşturmak bunlar işi deal yapacak seviyeye getirmek. Her iki tarafta yapacağı bu görevleri bilmiyorsa tamam mı? Ortaya şöyle şeyler çıkıyor. Şimdi geliyoruz. Sorunun cevabına geliyoruz. Ya bu teknoloji tamam da geliyor bak. Bak bu cümleyle başlıyor. Arkasında şunlar oluyor. Ben diyor bunun dünya ekosisteminde çok fazla tercih edileceğini düşünmüyorum. Girişimcilik bir risktir. Ortaya çıkardığın ürünü evet. Pazar vardır ortada. Product market fit yaparsın. Yani product ile ürünün ile marketin yani pazarın uyumluluğuna bakarsın. Müşterine gidersin. Prototipler, NIP'ler oluşturursun. Bu ikisini compare edersin. Tamam mı? Ve hani yatırımcına maksimum düzeyde ulaşabilecek satış rakamlarını yap vermeye çalışırsın. Biz buna forecast diyoruz. Ve karşı taraf gelir sana şunu der. Ben bunun çok tutacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Sen bunu çok tutacağını düşünmüyorsun ama ben aylarca o ürün için product market fit yaptım. Eğer buna inanmıyorsan lütfen git başkasına yatırın. Evet. Şimdi e, bu arada böyle çok yatırım toplantısına e, hani görüşüz deyip çıktığım oldu. Çünkü eğer dediğim gibi yatırımcı yatırım yapmayı bilmiyor. Girişimci ise yatırımcının dilinden konuşamıyorsa ne yazık ki ortada bir deal olamıyor. E, çok şükür. Bizim değerli yatırımcımız, değerli melek yatırımcılarımız, 6 tane melek yatırımcımız var. E, liderimiz Emine Ataç. E, yani bize şahane bir tur yaşattı. E, kendisi bize inandı. Vizyonlarımız orta noktada birleşti. Ve kendisiyle beraber çok güzel bir aslında yatırım turu yaşadık. Ve şu anda da parayı çok güzel değerlendiriyoruz. E, ve runway'mizde ilerliyoruz. Şimdi bu bağlamda şöyle bir şey görüyoruz. Zor değilmiş. Ve Türkiye'nin iddia ediyorum en kısa sürede yatırım alan şirketiyiz. Bak bir buçuk ay gibi bir ay bir buçuk ay gibi kısa bir sürede yatırımcımızla da birleştik, deep dive toplantımızda yaptık, yatırımımızı aldık şirketimizde kurduk. Şimdi bayağı bu bayağı bayağı. evet ya yani karşımıza şu çıkıyor. Gerçekten iki tarafta birbirinin dilinden anlayabiliyorsa bu bağlamda herkes çok mutlu. Ama evet. e, durmaktan sıkıldığım cümlelere geleyim, Hem böyle bilgi de veriyorum. E, umarım sıkmıyoruz. <Gülüyor> Hem böyle ya. bilgi de veriyorum hem de e, şey de yapıyorum. E, şimdi duymaktan sıkıldığım sözlere sorulara geleyim. Bu fikir tutmaz. Bak Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim bu fikir tutmaz. Nasıl bir durumdur? Yani e, bre gafil. Ya sen yatırımcı ya da mentor diyor bunu. Hiç fark etmez. Yani veya bir annem baban diyor. Daha, bu fikir tutmaz diye unmotivational bir şey olamaz bu dünyada. Sana ne? Yani ben bunu bazen böyle... bunu nereden bilebilirsin tutmayacağını? Bunu nereden bilebilirsin, tamam mı? Ee, böyle bu problemler var. Bu fikir tutmaz. Bunun dışında çok fazla duyduğum Ne var? Ee, yani işte çok fazla e, scale edemezsin, büyüyemezsin. Bunu. Ee, i̇şte onun dışında bizim mesela drone işi var. Ee, diyorlar ki işte drone çok fazla iş. E, drone ile uğraşamazsınız. Evet. Bizim bizim her şeyimiz hazır. Biz 2018 Nisan'dan beri çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu diyorlar ki e, bu iş çok fazla değerlemez. Geçen gün finans şirketiyle konuştuk. Şimdi çok fazla bilgi vermeyeyim ama e, yani yaklaşık 10-15 katı bir değerlemeye ulaştığımız şu anda söylüyor. Sevdikler. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Yani anlatabiliyor muyum? Hani bu şekilde e, kötü şeyler var. Yani e, unmotivational seni seni düşüren yorumlar var. Önemli olan da, bunların arasında önemli olan da e, bu sıkıldığımız soruları işte bu şekilde, şu an yaptığım şekilde eğlenmek. Ben böyle mesela birisi şey diyor bana, yeni bir fikir ortaya koyuyorum mesela bir anda hani böyle bir problem görmüşüm, bir şey olmuş. Diyorum ki ya şöyle bir fikir var diyorum içimde, hani bunu keşke yapabilsek, edebilsek böyle yapıyor. O fikir tutmaz. Sonra ben gülüyorum, eğleniyorum böyle Allah nasıl dalı geçiyorum kaç tarafta falan. Ee, sonra işte böyle büyük şirketler oluşturuyoruz. Ee, o yüzden herkesi küçük bir sır. Sizi demoralize etmemeleri için lütfen bu kişilerle dalga geçin. Başka bir şey yapmayın. Dalga için gülümle geçin yani. Başka bir şey yapmayın. Ee, çünkü sizi demoralize etmelerine izin vermemelisiniz bir girişimci olarak. Genel olarak böyle hem bilgi verdim e, Selen hem de e, sıkıldığım evet. soruları da cihaz şeyleri e, sözleri de söylemiş oldum. Tamamdır. Gerçekten hem hem de öğrendim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Diğer soruma geçiyorum. Tamamdır. Girişiminizle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? Ee, şimdi girişimle alakalı. Ya ben şimdi şöyle e, girişimin başlangıcında yani e, hangi resim? Hatta dur hemen arkadan da açayım. Sizinle konuşanla konuşurken. E, ben girişimin başlangıcında eee Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda staj yapıyordum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda staj yaparken e, böyle çeşitli atık suların içine, çeşitli e, her yere gittik yani. Böyle işte hemen şöyle göstereyim herkese. E, şu mesela bir anımdır şöyle. E, duran bir istasyon, hava kalitesi izleme istasyonu mesela bu. E, bunların yanına gidiyorduk, ediyorduk. Ben... E, o kadar mesela uzakta istasyonların yanına gidiyordum ki kendi testlerimi yapabilmek için, kendi e, sistemimi oluşturduğum o sensör sistemini, drone sistemini denemek için. Yani e, sana şöyle diyeyim, gerçekten cebimde var ya 3 lira, 4 lira, 2 lira, 0 lira ben yani cebimde parasız gidiyordum oralara. E, böyle böyle bir dönemden geçtim böyle. E, ama tabii ki de hani bu kadar şeyin içinde, o demoralize durumun içinde her zaman e, bu işin tutacağına, bu işin büyüyeceğine bu işi dünya çapına taşıyacağımız ki şu anda Dubai'den, İngiltere'den Amerika'dan çeşitli müşterilerle konuşuyoruz. E, evet. Onlar işler yapıyoruz. Yani bu bunca işin e, olacağına inandığım için bu işte yürüdüm ve e, o durumdan kendimi yükselttim. E, açıkçası hani unutamadığım bir durum bu. Bu işin gerçekten kuruluş kısmı. E, benim için çok değerliydi. Mesela Kurucu ortak seçiminde de çok fazla e, zorlanmıştım. Bu da benim unutamalı bir yer. Özellikle mesela sensör ve drone kısmında toplamda 200'e yakın potansiyel kurucu ortakla konuştum. E, 200'e yakın bu kişinin arasından sadece Ayben'le Cihan'ı seçtim ve e, onlarla beraber şu anda ilerliyoruz. Ben, benim çok değerli kurucu ortaklarım. E, onlara da buradan selam olsun. Diyorum ee, böyle anılarım. Ya anılarım bol aslında yani. Kaç kefa ofiste mi kalmadık, ofiste koltuk var zaten orada mı yatmadık dersin. İşte dışarı bizim Bidotek'te ofisimiz var, orada masada mı yatmadık, masanın altında benim orada mesela şeyim var. Ee, nedir? Döşek mi deniyor yatağın üstündekine? Döşek ee, var mesela, masanın, masanın üstünde çalışıyoruz, altında yatıyoruz mesela. Ee, böyle olaylarımız var. Ee, yani güzel anılar tabii ki. Girişimcilik budur. Ee, her <gülüyor> zaman çalışma yok. <gülüyor> Aynen öyle kesinlikle. Ee, yani pazar pazarda görüyorsunuz işte, çalışıyoruz, ediyoruz. Seninle böyle ara verdik. Çok güzel, çok keyifli. Çok teşekkür ederim tekrar çağırdığın ben için. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Böyle anılarım bol bol var yani. <gülüyor> tamam. Diğer soruma geçiyorum. Bu sizden gelenlerden. Girişimlerini başarıya ulaştırmak isteyen gençlere ne gibi, nasıl tavsiyeler verebilirsiniz? Evet, nice question. Şimdi e, şöyle, bir kere tekrardan kitapları saymaya başlıyormuşum. E, şimdi kitapları sayacağım. Kitaplardan daha doğrusu bu bilgiler. Yani hepsi kaynaklı arkadaşlar. Evet. Şimdi bir kere e, herkesin ekonomi 101. Yani sen girişimcilik 101 dedin ya, şimdi aklımda kaldı o. Ekonomi 101. Herkesin bir giriş seviyesinde ekonomiyi bir çözmesi lazım. E, ne demek bu? En azından Şirketin forecastlarını oluşturabilecek kadar yani e, gelirleri giderleri tek bir sayfada görebileceğimiz işte cash flow'u tek bir sayfada görebileceğimiz onun dışında satış tahminlerini bir sayfada görebileceğimiz böyle bir e, Excel'i oluşturmayı öğrenebilecek seviyeye geldiklerinde zaten e, yatırımcılar melek yatırımcılar meleklerimiz kendilerine gerekli desteği verecektir. Ee, o yüzden hani bunu öğrenmelerini gerçekten ben tavsiye ederim. Neden bu önemlidir? Çünkü iş dünyası sayılır. İş dünyasının e, eğlenceyle yürümez ve e, iş dünyasında e, girişimcilik dünyası, girişimcilik dünyası, iş dünyasının yanı sıra çarpı ile ilerlediği için yani hız olarak e, çarpı ile ilerlediği için bu hız içerisinde sizin hazırlıklı olmanız lazım. E, ekonomik olarak. ...bütçesel olarak hepsini hazırlamanız lazım. O yüzden bu bilgiyi kesinlikle bence edinmeleri gerekiyor. Bir de bir girişimci... ...yani şimdi mesela benim e, kurucu ortaklarım... E, ...hani bu, bu işte teknik ortaklar. E, girişimciliği asıl... ...oradaki girişimcilik yaratan kişi... E, ...beraber yarattık tabii bunu. Teknik olarak beraber geliştirdik ettik. Şu an yapıyoruz evet. girişimcilik. Ama en başta girişimciliği ben yaptım. Ee, Onları da artık girişimcilik serüvenime çağırdım. Ama bu girişimcilik serüveninde tamam mı iletişim. Bak şimdi ben iletişimi onlarla kurdum onlar sonra benle iletişim kurdu. Şimdi dünyanın dört bir yanından şirketler iletişim kuruyorlar. Yapıyorlar, ediyorlar. Herkes iletişim, iletişim, iletişim. Girişimcinin girişimci olmak için en önemli şeyi de iletişim. Yani oturup ee, oturup bilgisayar başında ya da kitap başında iletişim ne yazık ki Çalışamazsın. Böyle bir şey yok. Ee, Dilin, selenle edin. Yani ben <gülüyor> şu an şu an en iyi şeyi bunu yapıyorum. Senin senin mesela gerçekten iletişimin çok iyi misal iletişim. Veya çıkın dışarıda. Çok çok ciddi söylüyorum bak, çok ciddi söylüyorum. Ee, bir şeyler satın. Tamam mı? Eğer iletişimimizi geliştirmek istiyorsunuz. Ya da çıkın bir yerlerde sunum yapın. Bir tane mesela benim iletişimimi geliştirmemde en büyük trik şuydu. Herkese vereyim. Ee, bizim e, liseden ve üniversiteden geçtiğimde de hiç, e, aynı arkadaşlarla kaldı. E, bir arkadaş grubumuz vardı. Biz presentation club yapmıştık, tamam mı? Press club diye. E, bu press clubta şöyle bir şey vardı. Biz haftanın iki günü, sadece iki günü, e, iki gününde bir, bir kişi seçiliyor. İki günü için bir kişi seçiliyor ve bu kişi birinci gününde, haftanın birinci gününde e, bir konuyla alakalı, istediği konu olabilir bir konuyla alakalı sunum yapıyor. İkinci gününde de bu konuyla alakalı tartışmalar dönüyor. Ama deli gibi tartışma. Yani Allah'ım nasıl bir <gülüyor> şey Nasıl tartışmalar yapıyor. Yani, yani ortam böyle. Çok güzel bir ortam. Ee, bu sayede mesela iletişim çok gelişmişti. Bir şeyi savunmayı öğrendim. Bir şeyi satmayı öğrendim. Bir fikrimi satmayı öğrendim. Ee, bu yüzden mesela böyle tripler yapılabilir. Bunlar e, kesinlikle e, iyi şeyler. Bunun yanında, bunun yanı sıra e, kişinin ağını geliştirmesi lazım. Tamam mı? Yani mesela burada çok önemli bir mecra LinkedIn var. LinkedIn adındaki bu mecraya ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Tabi bir yerden sonra ücretli oluyor ya da sonsuza kadar ücretsiz kullanabilirsiniz fark etmez. Ama ücretli ya da ücretsiz hiç fark etmez. Bunu kullanmanız ve ağ sayınızı yani o ağınızdaki o büyüğünüzdeki insanlarla iletişim kurmanızı, onlarla tanışmanızı, onlarla Beraber ortak değerler yaratmanızı e, herkese öneririm. Bu sayede e, sallıyorum ki mesela bugün Selen, e, hani bi, bir yerden biz ortak bir iletişim kurduk bak. Mesela hı hı. seninle üzerinden iletişim kurduk. O birisiyle ben büyük ihtimal LinkedIn üzerinden iletişim kurdum. Ya da o da başkası üzerinden bana geldi. Ya da ben illaki LinkedIn üzerinden gitmişim. Ben şu kadar aldığım tüm yatırımlar ya da aldığım... Sattığım tüm işler vesaire vesaire. Bunların hepsini tamam mı? Bunların hepsini LinkedIn üzerinden olan bağlantılarıma, bağlantılarım aracılığıyla yaptım, sattım, ettim, öğrendim. Her şey oradan bende. Yani bunu da öneriyorum. Bu üç tane ana şey bence girişimcinin geliştirmesi gereken başarıya ulaştırmak, başarıya ulaşmak için geliştirmesi gereken üç tane ana trick diyebilirim. Tamam çok güzel açıkladınız. Diğer Güzeldi. soruma Bu da sizden gelenlerden. Şu anda günümüz girişimcilerinin karşılaşabilecekleri genel problemler nedir? Hani girişimi kurarken çok düşünmeyip sonradan sıkıntı oluşturan şeyler ne Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Ee, şimdi açıkçası şöyle, e, girişimciler yani mevcut durumda günümüzde özellikle Türkiye'de, ee, ekonomide şu anda hani özellikle yatırımcılar yani sayılardan yine bahsedelim, çok özür dilerim ee, Türkiye'de aktif olarak melek yatırım yapan şu anda 30 küsür tane melek yatırımcımız var 30 küsür 30 küsür şimdi ee, hemen bir Amerika'ya bakalım bu sayı 30 bin'i buluyor ee, korkunç bir şey Selim bu yani, yani. yatırımcının azlığı demek girişimcinin daha zor yatırımcıya ulaşabilmesi. Evet. Girişimcinin paraya daha yavaş ulaşabilmesi. Bu sayede trendlerin kaçması, bu sayede satışın olamaması gibi çeşitli problemler meydana getiriyor. Süre uzayınca kurarken. Aynen öyle. Yani o yüzden hani süre uzarsa işte ürünü satamazsın, belki rakibin senden görür, farklı bir şey oluşturur, farklı bir şey yapar. Yani bunlara mal vermememiz lazım. Hani şu anda bence en genel problem, en önemli problem bu. Yatırımcıların özellikle cebinde parası olan e, kişilerin elini bir cebine atması lazım. E, ama bak şunu demiyorum. Önüne gelen her girişimciye de para verilmez. Verilmemeli. Vermeyin evet. lütfen. Çünkü bu sayede batarsınız. E, demin dedim ya girişimci de hazır olmalı diye. E, şimdi yatırımcılarımız eğer hani bunu izlerse ederse. Hani ben dediğim gibi şunu demiyorum. Her girişimciye para verin. E, şunu savunuyorum. Girişimci eğer işini biliyorsa finansal projeksiyonlarını işte size gerçekten işi geçirebiliyorsa yani sizin beyninizde yaratabiliyorsa o işi buna yatırım yapın. Yani deneyimliyse işte ne bileyim e, gerçekten bu işi yapabilecekse inanıyorsanız e, ki inana, yapan, yani yapabilen bilen bir girişimci e, bunu geçirir karşı tarafa yapar buna yatırım. Hani benim savunduğum şey bu. Ee, girişimcilerimizin de en büyük, en genel problem bu olabilir şu anda. Ee, diğer bir genel problemse şu Selen, ee, girişimcilerimizin hazır olmaması. Bak bu iki konuyu çok fazla üsteliyorum, çok fazla bu vurguluyorum, farkındayım. Ee, fakat girişimcilerimiz hazır değil. Hızlandırma programlarımız hiçbir şekilde doğru düzgün hazırlık yapmıyor. Doğru düzgün hızlandırma programları değildir. Ee, hepsi şu an bana anti durabilirler. Farkındayım. Ee, ama inanır mısın? Girişimcilikle alakalı hiçbir şey verilmiyor onlarda. Ee, sadece ve sadece mentor ağı açılıyor. En önemli şey zaten bu onlarda. Birkaç tane e, buluşabildikleri kişilerle eğitimler yapılıyor. Ve geri kalan e, her şey e, sadece içerideki iletişim. Böyle olmaz. Burada gerçekten girişimcilere, girişimcilere ekonomi, etik... Demin orada saydığım şeyler vardı ya, işletme, pazarlama, işte vesaire vesaire. Bunların verilmesi lazım. En baştan, en sıfırdan. Ki girişimci de işini büyütebileceği bir alan yaratabilsin yatırımcıya ve kendisine. Ee, ne yazık ki biz bunları bu hızlandırma programlarında ya da e, bu üniversite derslerinde hiç fark etmez yani vermiyorsak, Başarılı bir iş planında önümüzde beklemeyelim, başarılı bir ekonomiyle beklemeyelim bu yüzden. O yüzden e, diğer bir problem bu. Peki, peki. E, şimdi ikinci soruya geçeceğim. İkinci soru da çok güzel. E, o şey girişim sürecine hesaba katılan şeyler, ona geçeceğim. Ama ondan önce şunu hemen çözümlerle. Şimdi hep problem problem diyoruz. Yani yakınıyoruz Hı -hı. ama çözümleri de söyleyeyim. Şimdi yatırımcılarımız, evet bu kadar az yatırımcımız var. Farkındayım. E, fakat bu yatırımcılara ulaşmak için çeşitli platformlar var Mesela e, biz çok değerli bir platform e, Kendilerini çok seviyorum gerçekten e, Hem kadına değer veriyorlar Hem e, kadın girişimcine Hem teknoloji girişimlerine blabla. Bla. Yani girişimciye değer veren bir kuruluş gerçekten Bunu hissettiren bir kuruluş Arya Investment Platform e, Buraya başvurabilirler ee, burası kesinlikle çok güzel bir şekilde e, yatırım da yaptırır işte e, değer de verir e, burada güzel bir ağda ulaşılabilir bunu söyleyeyim bunun dışında bunun akabinde şunu e, diğer bir hani problem var diye bu girişimcilerin hazır olmamasıyla alakalı değerli girişimcilerimiz evet bütün gün e, bilgisayarda oturup belki işimize bakıyor olabiliriz e, fakat lütfen bilgisayarınızda artık oturmayın dışarı çıkın Masanızdan kalkın ve dışarı çıkın. İnsanlarla iletişim kurun ve müşterilerinize gidin. Şimdi yasaklar da kalktı. Lütfen insanlarla iletişim kurun. Kendinizi geliştirin. Ee, insanlar iletişim kurundayken ne demeye çalışıyorum? Demin saydığım ana konular vardı. Finans, ekonomi, işletme, etik, işte carcut vesaire vesaire. Bunların hepsi hakkında bir üniversiteye gittiğinizde ya da kendi okulunuza, matematik hocanıza veya işte bla bla bir hocaya gittiğinizde, tamam mı? Bu size ilgili bilgiyi verecektir. E, çünkü onun bilgisi vardır veya sizi biriyle bağlar. Hocam ben bunu öğrenmek istiyorum dediğinizde kimse size ya git başımdan kesinlikle böyle bir şey demez. E, bunu yapmanız ya da elimizde Google gibi bir platform var. Google yani şahane bir şey. Google, e, Google amcaya ben her gün e, neler neler soruyorum. Yani bir bilseniz... E, yani adam benden bıktı bence. Ben ben öyle düşünüyorum. Ee, hani buraya gerçekten herkes kullanabilir. İşte ekonomi dersleri bakabilir. İşte how to make a financial plan, how to make a investor pitch falan filan. Bunu hepsine böyle bakabilirler, edebilirler. Ee, bu iki çözümü de e, deminki problem, son problem için söyleyeyim. Ee, diğer soruya da geçeyim mi ben yoksa sen soracak mısın, nasıl yapalım? Se ses, ses gelmiyor. Kapattım galiba. Sesimi kapatmıştım. Diğer sorumu o zaman soruyorum. Girişim sürecinde hesaba katılmayan şeyler nelerdir? Tamam. E, girişim sürecinde hesaba katılmayan şeyler şunlar. E, biz girişimci olarak, demin dedim ya, mesela finansal plan dedim, iş planı dedim. Bunlar normalde, tamam mı? E, girişimciler bunu işte 5 aylık yapar, 6 aylık, 12 aylık yapar. Maksimum burada biter. Parayı da 12 aylık alır. Maksimum 18 aylık alır. Biter. Fakat ee, bu planlar bünyesinde bu planlar bünyesinde süreci, süreçte hesaba katılmayan ee, şöyle şeyler oluyor. Geleceğe dair yatırımlar. Yani sen okey maksimum 18 ay maksimum 12 ay planını yapıyorsun ama 24. ayda işte 48. ayda ya da 60. ayda ne yapacaksın? Benim bu arada maksimum 5 yıllık planım var. Ee, ben 5 yıla kadar her şeyimi dedik dedik ederim, planımı yaparım. İşimi nasıl yükselteceğimi yazarım. Ee, şimdi burada dediğim gibi e, yatırımcı da sen yatırımcı karşısına güzel bir planla çıkarsan yatırımcı sana çok daha e, güvenerek yatırım yapar. Ve bu da aslında ekosistemin büyümesine e, neden olur, e, sebebiyet verir. E, burada sürece katılmayan şeyler şunlar. Yani bu işte... Daha uzun vadeli hesaplamalar, vergiler, yurt dışı planları ve e, ayrıca ekibe gelecek, ekibe gelecek yeni arkadaşlar. Şimdi en başta biz şöyle başlıyoruz işe. E, genel ekosistemde şöyle bir algı var. Ya ben işte yakın arkadaşımla başlayayım ondan sonra çok güzel bir şekilde e, farklı adamlar belki alırız, stajyerler alırız. Stajyerler kesinlikle yetmiyor. Stajyerler bir şeyi öğrenmek için var. Stajyerler bir şeyi yapmak için değil. Eğer stajyerlere siz bir şey öğretemiyorsanız zaten bilen birini yani önceden bilen birini ekibi almak zorundasınız. Mesela, Bu yüzden e, bunu hesaba katmalısınız. E, bir HR yani kısmıyla alakalı e, böyle bir eksiklikte görmüştüm. E, bunları da söyleyebilirim. Bu şekilde Selenc. Tamamdır. Diğer soruma geçiyorum. Girişimcilikte Tabii. dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir sizce? Hani tek Para. bir şey sorunuz ne olur? Tek bir şey mi? Hı hı. En çok dikkat edilmesi gereken tek bir şey sizce nedir? Zor bir soru bu. Şimdi hemen şöyle yapalım. Burada bir düşünelim. Ee, girişimcilikte en çok dikkat edilmesi gereken e, şirketin Tamam mı? Şirketin Şimdi tekrarlıyor gibi olacağım. Üst üste aynı şey ama e, Şirketin finansal planı. Bütçelemesi. Tamam mı? Yani o finansal planın içinde işte bütçe var. işte cash flow'lar var. Gelirler giderler. Hepsi var. Bunların hepsinin böyle Doğru düzgün en Bak en küçük ayrıntısına kadar. Yani sana şöyle diyeyim. Ben e, şimdi burada finansal plana küçük bir açık vereceğim. Tuvalet kağıdının parası bile yazıyor. E, yani bu, bu kadar e, detaycıyım ben. E, tuvalet kağıdının parası bile yazıyor. O yüzden her türlü detaya finansal planda inmek bence en çok dikkat edilmesi gereken e, şeydir diye düşünüyorum. Ben sizden bütün sorular toplamında anladığım kadar kadarıyla e, sanırım finansal kısmına dikkat etmezsek diğer <gülüyor> her şey düzgün olsa batarız <gülüyor> Tabii ki de yani şöyle düşün senin satış hedefin yoksa e, Selen mesela finansal planında satış hedefi de konuluyor. Satış hedefi doğrultuysa ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun teknik kısmı dürtüyorsun tamam mı? Teknik kısmı dürtüyorsun e, onlar ürün çıkarsın diye sen de gidiyorsun satış ekibini dürtüyorsun satış yapsınlar diye mesela. E, o yüzden böyle her şey orada yani para getiren kısımda paranın gidişi de e, her şey orada olduğu için bütçelemede olduğu için yani e, o yüzden çok önemli bir kısım. Şirketin bekası için. Ee, aşırı aşırı önemli yani veri veri baya baya yani, yani her, her türlü terimi buraya çok terimini katabilirim yani. <gülüyor> Tamamdır diğer soruma geçiyorum. Bu da son sorumuz. girişimciliği şu anda Tren ne dedi? Yani en çok şu an ne ile alakalı girişimler kuruluyor? Şimdi şöyle ben cumartesi günleri, bu arada buradan yine küçük bir çağrı yapalım. Cumartesi günleri e, her zaman e, girişimlerle bir araya geliyorum. E, bütün gün boyunca yani hiç fark etmiyor. Ya, ya yatırım yaptığımız şey yatırım e, yap yatırım arayan e, şirketler olsun ya da e, diğer tarafta işte mentorluk isteyen şirketler olsun hiç fark etmez. Bunlarla bir araya geliyoruz. Burada e, bence herkesin trend topiği farklı. Benim trend topiğim şu. Kişisel trend topiğim. E, green Tech Startups. Dünya çapından Green Tech Startup'larla konuşuyorum. Yani e, nedir bu? Dünyayı, çevreyi, doğa anayı korumaya çalışan e, girişimlerle ben bir arada oluyorum. Ama şu anda dünyaya baktığımızda Trend Topic'de e, yani bu e, genel olarak paranın bence en çok döndüğü sistem bu zaten. Fintech e, ve Real Estate. Bu ikisi şu anda girişimcinin Trend Topic'i global bazda. Ee, tabii ki de e, bu topiğin değişmesi ve bence Green Tech'e gelmesi lazım. Çünkü en başta bahsettiğim şu bir analiz söylemiştim ya araştırma pikler falan. E, bu bağlamda yani bizim dünyayı korumamız lazım e, diye Hı. düşünüyorum bu şekilde. Tamamdır. Sorularımız bu kadardı. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Ben hem çok eğlendim hem de bütün sorularımın yanıtını çok güzel bir şekilde aldım. Teşekkürler. Ben ben çok teşekkür ederim selam. Son olarak da kitaplara da gelelim. Tamam. Hani Aslında unutuyordum. Birkaç tane kitap tavsiyesi alsak çok güzel olur. Şimdi bu kadar kitabım var. Şimdi hepsini. <gülüyor> şimdi bir. Bu adam benim e, rol modelim. İlan basıyor. Evet. Güzel bir hikaye. Her. Kendi kendi NBA. Herkes öneririm. Ya bir şeyciğim bu şimdi markaya falan girmiyor değil mi? Biz böyle konuşuyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bence de. İktidarı psikoloji Robert Kiyalini e, öneririm. Beden dili öneririm. Akıllı yatırımcı bence mükemmel öneririm. Zengin baba, zengin baba yoksul baba, ciosakil öneririm. E, bir de son okuduğum bir kitap var Nietzsche ağladığında onu e, şimdi onu geçeyim o iş işle <gülüyor> alakalı değil. E, iş modeli öğretimi bu kitapta gerçekten kalitelidir. E, yüzlerce CEO ile beraber iş modeli üretimi konusunda yapılan analizler var bu kitapta. Çok kaliteli bir kitap. Herkese öneririm. E, ve bir de ve bir de en güzel kitabı, en gerekli kitabı sona bıraktım. Demin de söyledim ama yine söylüyorum. Girişimcinin el kitabı. Steve Black Bobdorf. E, ya açacaksın kitabı. Tamam mı? Yavaş yavaş gideceksin. Her adımı yapacaksın. <gülüyor> ve işinin gerçekten yükseldiğini göreceksin bu sayede. Ee, bol bol kitap önerdim diye düşünüyorum ee, evet. inşallah ekosistemimize faydalı olmuştur ee, her yayın gibi ben de böyle kitaplar arasında buluşmaya işte devam ediyorum ee, çok seviyorum okumayı umarım faydalı evet. olmuştur falan. çok faydalıydı ben kendi, açıma çok te kendi açımdan çok teşekkür ederim çok rica ederim rica ederim ne demek? her zaman ee, o zaman görüşmek üzere Görüşürüz. Kendine çok iyi bak Selen. Çok teşekkür ederim beni yayına aldığın için. Benimle e, düşüncelerini paylaştığı için. Çok sağ ol. E, her zaman destek e, isteyen herkes benim beni linkinden ekleyebilir bana LinkedIn'den mesaj atabilir. Fakat notlu şekilde atarsanız hani ben sizi gelecek biliminde gördüm diye bir referans verirseniz bana ulaşmak isteyen arkadaşlarla her zaman bir araya geliriz. Bu sayede Selen de aslında çok güzel bir birlikteliğe, bir network'e sebebiyet vermiş olur. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kendine çok iyi bak Selen. bay bye. Görüşürüz. Arkadaşlar sizler de yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Ee, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.